8 artı 7'nin kaça eşit olduğunu düşünelim. Gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Bu, 8 domatese 7 üzüm tanesi ekleyip, toplam kaç meyvemiz oldu? diye sormak gibi bir şey. İsterseniz videoyu duraklatıp önce kendiniz bir deneyin Denediğinizi varsayıyorum. Şimdi biraz düşünelim. Bence şöyle yapalım. 10 meyvelik bir öbek oluşturana kadar meyve eklemeye devam edelim. Sonra da, toplam 7 meyve eklemiş olmamız için kaç meyve daha gerektiğini bulalım. 1 domates, 2 domates, 3 domates, 4 domates, 5 domates, 6 domates, 7 ve 8 domates. Şimdi bu 8 domatese 7 tane de üzüm tanesi ekliyoruz. Yani böyle, 1, 2. Şimdi burada bir durup soluklanalım. Onluk bir öbeği tamamladık çünkü. Üzüm tanelerinden ikisini ekledik, daha da ekleyeceğiz. Ama sadece 2 üzüm tanesi ekleyerek 10 meyvelik bir öbeği tamamladık. Yani şu an 10 tane meyvemiz var. Burada 10 meyvelik bir öbek olduğunu bildiğimize göre, Şöyle yazabiliriz. Bir tane onluk öbeğimiz var. Sonuç iki basamaklı bir sayı olacak. Soldaki basamak bir. Ama daha ekleyeceğimiz üzüm taneleri var. Şimdilik sadece ikisini ekledik. Üçüncüsünü ekleyelim. Üç üzüm tanesi etti. Dört üzüm tanesi, beş üzüm tanesi, altı üzüm tanesi ve yedi üzüm tanesi. On meyvelik bir öbeğimiz zaten var. Bu on meyvelik öbeğe ek olarak, bakın, birle gösteriyoruz bu öbeği. Sonuç, çift basamaklı bir sayı olacak. Soldaki rakam bu. Bu bir, onlar basamağında yer aldığı için, bir tane onluk öbek anlamına geliyor. Buradaki meyveleri temsil ediyor yani. Buna ek olarak kaç meyvemiz daha var? Beş tane daha var. 5 meyvemiz daha var. Yani 5 tane 1. Yani 1 tane 10'umuz vardı, şimdi 5 tane de birimiz var. Demek ki 8 artı 7 kaça eşitmiş? 15'e eşitmiş. Şöyle düşünelim. 15 sayısı neyi ifade ediyor? Baştaki 1, 1 tane 10 demek. Yazıyorum. 1 tane 10 demek. 5 de Beş tane bir anlamına geliyor. Beş tane bir. Evet, şöyle de düşünebiliriz. Bir tane on, on demektir. Beş tane bir de, beş demek. Yani, sekiz artı yedi eşittir, on Bu videonun amacı da, bu sonucu bulmaktı zaten. Ama bulmakla kalmadık, bu rakamların ne demek olduğunu da inceledik. 15 sayısı, bir tane onla, beş tane birin toplamını temsil ediyor. O da 10 artı 5 ile aynı şey. Hoşçakalın.